Evet arkadaşlar Hepinize günaydınlar diliyorum e, Bugün Sizlere TikTok hayat hilelerini anlatacağım arkadaşlar Şimdi ilk olarak birinciden Başlıyoruz Arkadaşlar birincisi Hani Şöyle topu eliyle uçuruyormuş gibi yapıyorlar ya TikTokta hani Video atıyorlar Topu uçuruyormuş gibi Arkadaşlar onun gerçeği ne biliyor musunuz Şimdi bir arkadaşınız fönü alıyor tamam mı? Topun altına tutuyor. Pardon. Topu fönün üstüne koyuyor. Fön çalıştırıyor. Top havalanıyor. Uçmaya başlıyor. Sonra elinizle böyle onu tutuyormuş gibi yapıyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi. Arkadaşlar. Bu ise. Hani şimdi siz bardağın üstünde yürümüş gibi yapıyorsunuz ya böyle böyle böyle bardağın üstünde yürümüş gibi yapıyorsunuz mesela atıyorum ben şuraya bir tane iki tane üç tane üç tane bardak koydum bunların üstünde yürümüş gibi böyle böyle yani üstlerine basmış gibi gidiyorum bu uzaklaşarak oluyor arkadaşlar yani arkadaşınız hem uzaklaşıp bardakların üstünde koşmuş gibi böyle hareket ediyor Sonra siz onu bardağın üstünde gibi zannediyorsunuz ve daha küçük görüyorsunuz bir de atlamış gibi oluyor Ve arkadaşlar üçüncü hile ise yükseklik Arkadaşlar üçüncü tikton hilesi şu yani yüksekteymiş gibi Bakın yere yatıyorsunuz tamam mı sanki bir bina'nın üstündesiniz gibi bir bina'nın üstündesiniz gibi bir kaldırma ya da herhangi bir yere yatıyorsunuz. Arkadaşınız sizi tersten çekiyor. Yani şöyle tersten çekiyor. Tersten çektiği zaman da. Siz yani çok yüksektesiniz. Yerden çok yüksektesiniz. Aşağı düşebilirsiniz. Yani size o hissi veriyor. böyle elinizle bir binaya tutunuyorsunuz. Düşebilirsiniz diye falan. Yani o hissi veriyor size videoyu izlerken. Ve evet arkadaşlar dördüncü hilemiz ise tabii ki de uçma. Yani uçma derken şu. Arkadaşlar şimdi siz zıplıyorsunuz ya. Zıplıyorsunuz. Zıpladığınız zaman arkadaşınız sizi portre olarak çekiyor telefonundan. Siz şöyle gözüküyorsunuz. Şöyle gözüküyorsunuz. Çok yüksekte gözüküyorsunuz. Ya bu da bir ilesel aslında. Ve arkadaşlar, sıradaki ise ikiz. Yani ikizlerken bir tane fotoğraf çektiğiniz zaman bir tane fotoğrafı iki tane fotoğraf yapıyorsunuz. Yani o da şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela atıyorum benim burada şöyle bir fotoğrafımı çektiler. Benim burada şöyle bir fotoğrafımı çektiler. Sonra bir tane daha fotoğraf çekiyorsunuz. İkincisi oluyor. İkisini beraber birleştiriyorsunuz. Bir tanesini anıtıyla ayarlama yapıyorsunuz. Telefonunuzdan. TikTok'tan. Şöyle ayarlama yapıyorsunuz. Bir resminizi telefondaki bir resminizi alta koyuyorsunuz düzenleme tuşuyla. Bir resminize de üstte. Yani bir ikiziniz üstte bir ikiziniz altta. Anladınız mı? Olayım. Yani tersten çekiliş. Şimdi siz bir diğer kendi halinizi diğer ikisini alta koyduğunuz zaman o yer altındaymış gibi gözüküyor. Ama üste koyduğunuz zaman duvar arası. Duvar arası. Yani sizden iki tane fazla montaj yaparak. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.